Bize 10 üssü 5 neye denktir diye soruluyor. 10 üssü 5, 1 yazarak bunu 5 kere 5 tane 10 çarpmakla aynı şeydir. Bunu yazalım. 1 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10, 3 tane oldu, 1 tane daha ve 5 tane 10. Bu neye eşit olacak? 1 çarpı 10, 10. 10 çarpı 10, 100. 100 çarpı 10, 1000. 1000 çarpı 10, 10.000. Yani bu 100.000'e eşit olacak. 10 her çarptığımızda çarpıma bir tane daha sıfır ekleniyor, fark ettiyseniz. Yani eğer 5 kere 10 ile çarpıyorsak çarpımda 5 tane sıfır olacak. Yani bu 1 ve 5 tane sıfır. 1, 2, 3, 4, 5. 10 13'sü 5 eşittir 100.000. Şimdi başka bir örneğe geçelim. 67 çarpı 10 üssü 5 işleminin sonucunda kaç tane sıfır bulunur? Bunu birkaç şekilde düşünebiliriz. 67 çarpı 10 üssü 5 eşittir. 67 çarpı 1 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10. Bir önceki soruyla aynı mantık. Burasının çarpımının ne olduğunu az önce gördük. Bir ve beş tane sıfır olacak. Bir, iki, üç, dört, beş tane sıfır. Virgül de koyalım. Yüz bin. Bunu farklı bir şekilde de düşünebilirsiniz. Altmış yedi çarpı bir eşittir altmış yedi. Onunla her çarptığımızda çarpıma bir tane daha sıfır ekleniyor dedik değil mi? Dolayısıyla altmış yedi, ve 5 tane sıfır diye düşünebilirsiniz. Yani 6.700.000 Bunu 67 çarpı 100.000 olarak da düşünebilirsiniz. Yine 5 tane sıfır olacak. 67 ve 1, 2, 3, 4, 5 tane sıfır ve yine aynı değere ulaştık. Şimdi başka bir örnek daha yapalım. 5.700.000 bölü 10 üssü 3 5 milyon 700 bin bölü 10 üssü 3 işleminin sonucunda kaç tane sıfır bulunur. 10 üssü 3'ün 1 çarpı 10 çarpı 10 çarpı 10'a eşit olduğunu biliyoruz. Bu da eşittir 1000. Buradaki ifadeyi şu şekilde de yazabiliriz. 5 milyon 700 bin bölü 10 üssü 3. eşittir 5 milyon 700 bin bölü 10, Çarpı 10, çarpı 10. Bu da eşittir. 5 milyon 700 bin bölü 1000. Onla her böldüğümüzde bu sıfırlardan bir tanesi gidecek. Onla bir kere böldük, bir tane sıfır gitti. Onla bir kere daha böldük, bir tane daha sıfır gitti. Onla bir kez daha böldüğümüzde bir tane daha sıfır gidecek ve 5 bin kalacak. Bunu düşünmenin bir başka yolu da şu. Ne dedik? 3 tane sıfır olan bir şeye bölüyorsam, 3 tane 0 yok olacak diye de düşünebilirsiniz. Yani 5700 kalacak. Eğer payda da 3000 yazıyor olsaydı, bunu 3 çarpı 1000 olarak düşünebilirdim. Sıfırlar yine sadeleşirdi ama 3 ile ayrıca bölmem gerekirdi. Burada sadece 1000 ile böldüğümüz için, onun kuvvetiyle onun 3. kuvvetiyle böldüğümüz için, burada 3 tane 0 var ve bunu buradaki 3 tane sıfırla sadeleştirdim. Başka bir örnek daha yapalım. 72,1 ile 10 üssü 3'ü çarptığımızda ondalık virgülü boşluk basamak boşluk kayar. Eğer bir sayıyı 10 üssü 3 ile çarparsak, yani ile çarparsak daha büyük bir sayı elde ederiz. Dolayısıyla onla her çarptığımızda ondalık virgülü sağa kayar. Çünkü daha büyük bir sayı elde edeceğiz, değil mi? Eğer 72,1'i bir defa onla çarparsak 721 eder. Yani ondalık virgülü bir basamak sağa kayar. Bu mantıklı zira 72 çarpı 10 720 ettiğine göre 72 virgül 1 çarpı 10 da 721 etmeli. Eğer 10 ile 3 kere çarpmak istiyorsak, ondalık noktasını toplam 3 kere sağa kaydırmalıyız. Ve bu da 72 bin yüze eşit olacak. Aslında soruda bize sonucu sormamışlar. Cevap o zaman 3 basamak sağa kayar olacak. Bu işin püf noktası şu. 10 üssü 3 ile çarptığımızda elde edeceğimiz sayının daha büyük olacağını aklımızda tutmak. Evet, bir sonraki soru. 56'yı 10 üssü 3 ile böldüğümüzde ondalık virgülü, boşluk, basamak, boşluk, kayar. 10 üssü 3 ile bölmek, 3 kez 10 ile bölmekle aynı şey. 10'a her böldüğümüzde daha küçük bir sayı elde edeceğiz. 56'yı yazalım. Buradaki ondalık virgülü nerede diye düşünebilirsiniz. Burada, sayının sonunda. Bunu 10'a böldüğümüzde 5,6 olacak. Sayı küçülüyor. Tekrar 10'a bölelim. 0,56 olacak. Basamak virgülünü sola doğru kaydırıyorum ama burası boş diye düşünmeyin. Buraya 0 koyacağız. 3 basamak sola kaydırdığımızda da sonuç 0,056 olacak. Burada yaptığımız ondalık virgülünü 3 basamak sola kaydırmak oldu. Daha küçük bir değer elde ettik.